Tamam Ne yaptınız ya? Kimse de vermiyorsun Hıyar ulu Gel ama gel, gel Ne yaptın, ne yaptın Gel gel, ya. gel. gel, gel evet Başını zorları bak tamam Gel, gel bakalım ya hıyar Bak ne yapıyorum bak He? Ne bu? Na klasak de kom kom kom Duplon hey, kom, kom, kom, kom. Kom, kom. kom Ama hey dsudan suda var Na jachtę, komiec. Och tu szajce, ey. Ja, przejda. No, test 3 Ne gerek var bunlar anacım ya? Üf. Sen onu tak. Bu onun da bir yere gidiyor. Anacım, sen üzülme. Ben sana yenisini alacağım. O hıyar isterek yapmadı bu işi. Bundan sonra ne yapacağız? Ne olacak halimiz? Anacığım bak dayım bir ay yok burada. Tamam mı? Ben bir ay içinde iş de bulurum. Ev de bulurum. Sen hiç merak etme. Söyle etme da sana da. İş bulacaksın, ev bulacaksın. Bir de kendine karmur bari. Ağzına sağlık. Çok iyi söyledin bunu vallahi. Ben onu da yapacağım. Görürsün. Bulurum hem de nasıl yaparım ben onu. Baban ölmeden bir gelin bile görmedi. Benim de umudum yok. Ben sana bir şey söyleyeyim anne. Ben şimdi gidiyorum Şükran amcaya. O bana evde bulacak. İşte bulur belki sen de görürsün. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Dayın söylemişti geleceğini. Teşekkürler. Baban ölmüş, başın sağ olsun. Annenle mi geldin? Evet evet, hoş bulduk sağ. Ol. Annemle geldik şimdi böyle. Biraz şehirle çıkmak istedim ama ilk önce seni görmek istedim biliyor musun? İyi yaptın. Ya. Nasılsın? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Gerçekten mi kız? Kahve yapar mısın canım? Tamam. Canım mı dedin? Evet Yapma Ben seni hiç unutmadım ki Neden daha önce söylemedin? Bilemiyorum Bilemiyorum Vardır ya böyle Çekiniyor bir insan her zaman rahat olamıyorum ama Şimdi kararımı verdim Sahi mi canım? Ne? Canım mı dedin? Evet hem de içimden geldi Bana bak bu iş olur mu sence? Sen şimdi Berlin'de mi kalacaksın? Tabii. Ben Berlin'de kalacağım ama iş, ev, yani evet onlar biraz zorluyor benim. Ben birkaç arkadaşlarla konuşmam lazım. Dükkanı kapamaya geliyorum oldu mu? Tamam. Bir kahveni içerim ama. Tamam beklerim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşme üzere. haber? Aa, nerelerdeydi yani? uzun zamandır görmüyorum. mı artık değil mi seninkisi? Neden soruyorsun? Kıskanıyorsun değil mi onu? Hem o beni çok seviyor. İster gider, ister gelir. Senin bir bekleyenin bile yok. Bırak onu bunu, bırak onu bunu. Çok güzelsin yine, gel bakayım şöyle bir. Otur özledim kız, özledim seni ya. Ya sen özledin mi beni? Özledim tabi canım. Efendim canım mı dedin? Evet içimden gelerek söyledim. O zaman bu iş bitmiştir kız. Berlin'de yaşamayı düşünüyormuşsun. Evet evet taşındık bile ama... Ne ev var, ne iş var, ne para... gidiyorum. Akşama gelirim yine. Ne oldu şimdi? Anlamadım. papadam papadam chalag re papadam papadam Can, abi, Aa! abi ne haber ya? Yardımlar. Ha? İyi misin? İyim maşallah, iyim iyim. Sen bizim şu olayı duydun abi ya, annemle buraya geldik abi. Şimdi ev lazım bize. İş arıyorum arıyorum abi. Belki bu konuda bana yardımcı olabilir misin abi de? Ana, ana beni eversene. versene. Allah Allah. Sen ne çenlen buralardan? Ha? Ne bileyim abi dayımıza geldik işte böyle Hı. sığındık. Ya Rabbim, bim bim. Lan oğlum. Aa, de bin uça, ver elini git memleketine lan. Başka abi bilmiyorum yani nedir durumlar nedir buradaki iş, durumları. Var mı akıl verebileceğimiz konu var mı abi? Ne diyorsun sen? Be? Ne diyorsun evladım? Das gibt es Man Ya sen... Allah aşkına, burada millet nasıl geçiniyor? Sen biliyor musun lan? He? Yok. Burada bazı şişeler... Şişe deriz bizim memlekette onlara. Şişelerin attıkları şişelerle geçiniyor burada. Gariban çocuğu. Sen... Allah Allah! Kafayı mı öyle bu. Vallahi kafayı yemiş ha kavuğuna senin kafa. Şişe mi dedin? Abi ben şöyle biraz dolaşayım abi bir bakayım. Görüşürüz sonra oldu mu Hadi Hadi hoşçakal abi. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Was kosten die Ballons? Ein Euro. Ein Euro. Ich nehme sie bitte alle. Ja. Ja. Ja, für Sie. Dankeschön. Danke auch. Und das ist für Sie. <lacht> Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Yok, yok, yok, yok işte, Burada var mı? Buraya bakayım, iyi diyorsun, para, para, para. Kırkçılığı ne var bunda? Aaa, para koptu. Çekilin oradan, çekilin. Ben başla. koptu kop. koptu. Koparamıyorsun değil mi? Hey, okay, okay, okay. Bitti iş. Bitti iş. Şap bu benim küçük kızım. Man sieht ihr euch aber ähnlich aus. Gott, wie heißt du? Babybam. Und du? Babybam. So. Wie heißt du Jen. Jen? Jen. Jen. Ja. Yeah! Guten Tag. Ich möchte, ja, ich möchte dieses Schloss kaufen mit. Tschüss. Ja, danke. Danke auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Entschuldigung, Kann ja Verzeihung, das war nicht mit Absicht. Äh, sagen Sie mal, haben Sie vielleicht für mich einen Euro? ein Euro? Euro? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gar kein Geld hm. mehr. Ich okay. Mir bald. Vielleicht haben Sie eine, eine, eine Zigarette? Eine Zigarette habe ich, glaube ich, sogar noch, wenn oh. du Glück hast. Warte. Super. Na ja, okay, du hast wirklich Glück ich habe noch genau eine Zigarette aber die wirst ja? du ja, ja klar Top. natürlich vielen Dank <lacht> viel Spaß ja? mit der Zigarette danke. mach's gut schönen Tag noch danke dir auch tschüss tschüss Merhaba Cem. Ne haber kız? Hoş geldin nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Nasıl gidiyor işler? Güzel her şey yolunda. Bu akşam geleyim mi? Konuşalım mı biraz? Tamam. O zaman akşama görüşmek üzere. Tamam görüşmek üzere beklerim. Bay bay. Bay bay. Sen ne saçmaladın yine bir akşam? Anacım ne saçmalaması ya? Ben sana kız buldum dedim. Biraz da böyle iş bulduğumu söyledin. Başka bir şey demedim ki dün akşam sana ben. Ne işi? Ne işimi? Şişe. Şişe dağıtıyorum. Eee? Ne iyisi işte ya. Transport yapıyorum. Para kazanıyorum anacığım. S sırtında mı taşıyorsun? Yok anacığım. El arabası var. El arabasıyla taşıyorum. Araba mı aldın? Yok anacığım. El arabası var. El arabasıyla taşıyorum. Allah'ın delisi. Sen bana deli diyorsun. Her sabah aynı laf biliyor musun? Hadi git buradan. Manyak. Afiyet olsun sana. İyi günler. Güzelim, beni unutmadın değil mi? Aa, o ne biçim konuşma öyle? Seni unutur muyum hiç? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün olanları anneme anlattım. Annem biliyor artık ve çok sevindi kız. Neyi? Günaydın evi. Günaydın. Kız tutacağımız evden bahsediyorum. Yapma ciddi misin? Hem de nasıl kız ne demek? Ay ne kadar güzel. Ya ben şimdi gidiyorum. Hemen ne arayacağım ve taşınacağız tamam mı? Dur önce sana bir kahve vereyim. Gel buraya kız sen aslında kendini bana ver. Sana daha çok ihtiyacım var. Ya he. yapma. Şöyle bir den bir den ah maşallah <gülüyor> akşama geleceğim oldu mu? Tamam. Tamam mı? Tamam canım. Bekle beni geliyorum. Tamam. He? tamam. Hadi bakayım gidiyorum. Güle güle git. Hallo. Und wie läufst du? Läuft gut heute? Keine. Heute keine. Nee, ich habe auch so wenig. Guck mal. Wenig heute. Aber okay, die hat sehr viel da. Schau mal. Da. Wahnsinn, ne? Aber gestern, gestern mehr, hab gesagt keine. Sen ne güzel adamsın öyle ya. Bir şey mi lazım? Abi iyi olurdu varsa ya. Git lan işine. Senin paran yok değil mi? Para abi para. Daha ne o zaman git işine. Yürü. yürü ya. Gel gel gel gel gel gel. He? Gel gel. Abi merhaba. Çekmek şey, ol. Eyvallah bebe. Ne yapacaksın sen bu şişeleri ya? Ha? Ne yapacaksın? Abi para. Para. Çalışıyor mu abi şişe topluyorum? Satıyorum. Parayı ne yapacaksın sen ya? Abi ya bir kız var ya. Aa. Of. <gülüyor> Güzel mi? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> abi bir <gülüyor> de bakıyor. İyi bakıyor mu? Hı. Güzel kızlar iyi bakıyor değil mi ya? Aa. Güzel arkadaş da var abi istiyorsan tanıştırayım. Dolay yeni bitti tamam mı? hiçbirimiz üzerine gelme. karamara deme bana gıcık oluyorum ben. Gıcık oluyorum anladın mı sen? Anladın mı sen beni şimdi? He? Çattın An mı? Sakın, anladım. Sakın sakın karımarı muhabbetine geç girme. Tamam Hiç abi. Hiç anlamam böyle Anladım Alem abi. Alem göt olmuş değil mi? Olmuş değil mi? Söyle. Alem göt olmuş. Anlamadım. Ben de anlamadım. O yüzden sorulmuştu. Olmuş mu olmamış mı? Oldu değil mi? Oluyor. Fakat, vardın mı sen yavaş insanların insandan göt olduğunu? Gördüm. Gördüm değil mi? Ya. İyi oldular ya değil mi hepsi? Ya. Sen burada mı yaşıyorsun abi? Yaşıyorum. Abi seni bekliyorum abi, bitir de abi da. Bitti bitti. Eyvallah abi, ben bunu alayım o zaman abi. Şşş bırak onu oraya, kalsın o kalsın. Bırak bırak. Bırak onu sen oraya ya. Bana lazım Oğlum önüne gelen bir şey götürüyor ya ne öyle ya. Allah Allah ya. Bırakın balamız kalsın orada ya. Dokunmayın balama ya. Önüne gelen bir şey götürüyor, oh oh oh oh. Bırak hiç. hiç tamam toplayayım. abi sen de mi topluyorsun abi? Neyi? Sakın benim yerlerimde toplama abi benim yerleri gezme böyle kavga çıkar aramızda abi ya. Ama bu park benim abi burada sakın toplama. Yani anlaşalım bak şu köşeyi sen alabilirsin ama bu taraf benim abi akşama parti var sakın oraya gelme abi yani. Abi ha. sen o zaman bana bir muz ver be abi. Alayım ben değil mi abi? Bırak, muzu da bırak ya alansın bırak ya her şey yerine kalsın gözüseyim ya. Ya dokunmayayım bir şey kardeşim ya sen ne gel ne ne. Allah Allah bırak ya. Kalsın. Al götü al. Al. Al ya al. Valla. Eyvallah abi ya. Abi. Hı. Vermiyorsun abi. Onu vermem. Ben. 25 vermem. cent abi. Para ha. Para. Para değil mi? O zaman ben kalayım abi ya. Kal kal. Sen kal. Şşş. Bırak onu. Bırak onu. Bırak orada. Bırak. Eyvallah abi. Of ya! O da gitti. İyi. Ne yapacağız? İyi burası ya. Kal işte böyle. Burası ne abi? İddia dükkanı burası. İddia dükkanı abi şurada 1 euro yazıyor o ne abi? 1 euroya 50.000 kazanıyorsun. 1 euroya 50.000 kazanıyorsun. Evet. Abi sen ne güzel adamsın ya. Esmersin ama evet. güneş gibi gitsin abi ya. Bana bir euro versene abi ya. 1 euro verebilirim sana evet. İyi abi ya bir zahmet abi ya. Abi çok teşekkür ederim ya. Şimdi abi ben 50.000 euro mı kazanacağım? 50.000 ama orta az. Ben artık zengin olacağım abi ya. İnşallah inşallah. Tamam haydi. abi. Yakalarsın ortak hadi. Ortak mıyız? Ortak. Tamam abi ben öyle ne kadar seninle ortak tamam. olurum abi Oldu. ya. Oldu. Benim ortak abim. Oldu, Görüşmek haydi. üzere abi. Hadi şaka. Und hast du Lust mit zum Grillen zu kommen? Ja, warum nicht? Wer ist Madam. Man seid ihr aber hübsch. Wie eure Blümchen. Kann ich ein Stück haben? Ein Stückchen? Na gut, okay. Vielen Dank. Schönen Tag noch. In der Nähe Schönen vom Schönen Tag Blümtor noch. Ein Tschüss. Eine Blümchen zufällig. Dankeschön. Ich bin auch ein Blümchen. Aha. Mein Name heißt Turf auf Türkisch. Das heißt Lale. Lale. Wunderbar, das passt ja gut zusammen. Dankeschön. Bitteschön. Lale ler, güzell lale ler, lale ler. Das hört sich sehr gut an, was du spielst. Bitte, das ist toll, toll hört sich gut an. Bitte. Ah. Ja. Abad, Ruprecht. Hä? Alles klar. Hey, Istanbulanger in mir hat doch eine Barttokeni Angara Angara Angara Angara. Merhaba rica. Abi be. Merhaba abi. Merhaba. Abi bir tütün sarabilir miyim abi? Hadi bugün iyi günümdeyim sar bakalım. Eyvallah abi be. Benim adım Cem abi. Ha memnun oldum Cem. Benimki de Mustafa. Abi çok da güzel ismin varmış. Sen ne güzel adamsın böyle ya. Öyleyimdir. Aa bakıyorum beleşe de kondun ha. Abi ya böyle çok güzel sarmışsın be abi. Hadi neyse. Abi ne o abi? Yürüyorsun koçum. Bahis oynuyorum. He. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Para kazanıyoruz. Görüyorsun bak 1115 euro. Abi sen bana şimdi para da vereceksin değil mi abi? Maçlardan sonra gelirsen alız. Oh yaşadık abi O zaman abi bakayım ben şuna şöyle İyi bir dur koçum. Bana lazım eni Abi şu, şu şeyi de verir misin bana abi Veremem çünkü henüz boşalmadı Abi ben akşama geleceğim ya buraya abi Onu güzel bir yere koy abi Kimse almasın bana lazım abi Senin için ekstra saklarım <gülüyor> Eyvallah abi ya Masanın altından alırsın Eyvallah abi, sen çok güzel bir adama benziyorsun abi. Hadi görüşmek üzere abi, hoşça kal. Hadi güle güle. Sağ ol abi. Hop hop! Tütünü getir. Ya abi ya, kusura bakma, alışkanlık abi ya. Bakıyorum, Köt kötü alışkanlıkların da var. Abi para, para derdi abi. Hadi anca gidersin. Eyvallah abi, insanlar, para. Oh. <laughs> turn it around. Do you think that we are ah, I don't know. Hello. Hello. Hello. So, a bit of a cookie. Are you thirsty? We're American. From America? Mm -hmm. Beautiful, beautiful. Cake, beautiful. Yes? Yeah. Thank you. <laughs> mm. oh, that was our cake. That's nice. But for us. What's your name? Lauren. Lauren? And you? Ali. Ali? Oh, la la, <laughs> huh? And Berlin? <laughs> Good? What? Berlin? Yes. Yes? yes. yes. Beautiful. Beautiful. Beautiful. Hmm. Sun? Beautiful. <laughs> Wonderbar. Wonderbar. Wonderbar. Wonderbar. <laughs> Wonderful. Wonderful. Wonderful. Wonderful. Wonderful. Cake? auch wunderbar, ne? Ja, oh. yeah, danke. Oh. Ah, okay. Ah. okay. You, you are beautiful. Wunderbar. Alles ist wunderbar. Die Menschen sind wunderbar. Bitte. Bitte, bitte. Money, wunderbar. Money. Money, money. you have any money? Have you? Have you? Have you I money? I one one euro? No. And no. you? No dollar, dollar, one dollar. You already ate our cake. That costs more than one more. euro. One dollar. No. No. Okay. Thank you. Sure. I must go. Okay. Okay. Bye bye. Bye. Wonderful cake. Wonderful. <laughs> Here you go. Okay you. Thank you. <laughs> You're welcome. Bye bye. Bye. Okay. Hello. One minute. Tam, Merhaba abi. Merhaba. Bugün tam 20 tane 20 abi. Tane. 20, 20 tane. 20 İşler 20. iyi gitti. Ooh. Çok teşekkür bir ediyorum bir abi. Şeyle, Sağ ol, iyi günler diliyorum. Evet. Ay. Ay. Allah para para para. Hani ye de bana para, para da para para. Yoksullar yara. Abi abim benim. Vay abi be. Merhaba abi. Merhaba. <gülüyor> Seni gördüğüme ne sevindim abi. Nasılsın? Ben çıktın sen ne zaman geldin? Ya ne yapıyorsun? Abi babam öldü ya abi. Annemden geldik dayıma abi. Peki ne yapacaksın? Niye geldin? Bu bu bu ne peki bu çocuk arabasını? Abi çalışıyorum. Şişe topluyorum. Ciddi misin? He? Dün başladım işe, şey hem de çok iyi gidiyor abi işte. Bana bak, yalan söyleme bana. Yok abi ne yalanı ya? Etmek parası abi para. Da abi sen o saniyi hiç unutmayacağım abi. Nasıl adamın cebine parayı koyuyordun böyle, değil mi? Çaktırmadan böyle yandan he? De onu bana bir anlatsana abi ya, ya. Bırak onu şimdi sen de. Akşama gel buraya doğru dürüst ne yapacak? Niye diyeceğiz? Bir şey konuşalım. Tamam mı abi? De abi bir eve ihtiyacımız var bizim ya. Ya tamam dedim ya, işte. akşama geldi konuşuruz. Tamam abi. Nasıl koyuyordun adamın cebine para? Aburak şunu artık yeter. Of. Ben gidiyorum şimdi şişe toplamaya. Tamam anneye de selam söyle. Akşama görüşürüz abi. Hadi canım. Benim. Eyvallah. Hadi bırak. Nasıl, Nasıl koyuyordun cebine? Allah Allah. Kafayı yemiş bu adam. Ne haber güzelim? Beni unutmadın değil mi? Aa o ne biçim konuşma öyle? Seni unuturum hiç bir tanem. Heh şöyle söyle de rahatlayayım biraz. Şimdi benim artist bir abim var biliyor musun? Onunla buluşacağım bu akşam. O kesin bize ev bulacak ve taşınacağız. Ay ne güzel. Sen bilmezsin benim artis abimi. Bu adam var ya böyle nasıl da parayı büküp adamın cebine koyuyordu. Bir görsen sen onu. Kız paranın <gülüyor> gözünü seveyim o adam her şeyi bulur. Nasıl yani? Bak hepsi burada. Hepsi burada burada. Şimdi sen bana şöyle gelen aklı şuradan. Ben gideyim anneme müjdeyi vereyim oldu mu? Ne müjdesi? Aa şuna bak ya. Ev müjdesi tabi kız ne müjdesi olacak? Ay bunların hepsi gerçekleşecek değil mi? Sen bilmezsin benim artıza abim. O bizi hemen ev bulacak. Ve bu işler oldu bitti sayılır. Ay, tamam be. mı? Tamam canım. Hadi bakayım çöz. Güle güle. İyi akşamlar anacığım, ne haber? Ben dökülüyorum. Hasta tamam. olacağım herhalde. Ya sen ne yaptın bugün? Nasılsın? İyiyim iyiyim anacığım, bugün çok iyiyim. Bir kız buldum, bir iş buldum, bomba gibiyim. Bok ki iki günde kız mı bulunur? Kim bilir neyin nesi? Yok yok öyle söyleme anacığım. Tanımadığın bir insan için öyle konuşma. Lütfen. Hadi be hayatta inanma. Görürsün sen. Iki gün içinde tanıştıracağım seninle. Sen göreceksin anacığım. Hem de aynı eve taşınacağız. Eve mi? Ya. Ev mi buldun? Yok yok bulmadım daha ama olacak yakında. Kapa çeneni. Çekemem artık. <gülüyor> gel. Gel ben seni getireyim yatağa. Gel gel gel. Artı abi, ben geldim. Hoş geldin. Ne haber abi? E i̇yi. Sen nasılsın? Bu kıyafet ne böyle yani? Ne böyle bogart-mogart vaziyetleri? Abi böyle oluyoruz işte ya. Ara sırada da böyle olsun yani. Şapka falan böyle. Buldum en sonunda seni abi bak. Kemal Sunan'ın cebine nasıl para koyduğunu abi böyle para ıskıştırıyordun cebine onu buldum abi. Aynen buradasın. Ne şunları <gülüyor> Allah Allah. Rak böyle şeylere takma kafanı. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Annem. Anneme şimdi şimdi eve gelin getiriyorum bir tane. Bizim bir dondurmacı var yevin ya yanında. Kız var ya abi kesik bana böyle. Nasıl bakıyor biliyor musun? Bir de işi var. Elki parası da vardır. Eyvallah birader. Milleti böyle gırgırı almayı bırak. Yazık değil mi kızcağıza parasını almağa kalkıyorsun kızım. Abi para mara da var orayın içinde. Önemli olan para doğru ama kız da güzel, fena değil abi. Kesik bana ya. ya. Bitti mi Berlin'de güzel kız bitti mi yani? Başka Berlin'de güzel kız yok mu şimdi o kızın parasını almaya uğraşıyorsun? O kız başka abi, onun yeri başka. Fırsat bu fırsat abi, değerlendirmem lazım. Sana bir önce iş lazım. Bırak bu şişe toplama hikayesini falan. Ev mi lazım, ev lazım. Berlin'de kadın mı yok başka? Ne hakkın var senin? Dondurmacıda çalışan bir kızcağızı dolandırıp, kredi aldırıp parasını çekmeye ne hakkın var? Güzel kız abi o kız. Güzel kız. Ne yapayım abi? Para işte abi. Para. Bana bak. Ben seni dün bizim kuaförün önünde gördüm. O ne tezgah O ya adamın geleceğe tutar da seni yakalarsa başına gelecekleri biliyor musun? Abiciğim şimdi sen... Sen o dalgada boğulacağımı mı düşünüyorsun? Ne olacak? Abi bak o kızın dükkanı <gülüyor> var bir. Bir de evi var. Bir de parası var. Parası var lan manyak mısın Oca, abi ya. unutuyor. Abi o ok adam var ya gelmeyecek bu bir. İkincisi düşünsene bu yandaki olmazsa bu yandaki olacak onu sıcak tutmam lazım abi. iki kişi oyunu Oynamam lazım abi. Ne yapayım? Oynuyorum ya. Kapa çeneni. Yani senden başka akıllı adam yok Berlin'de. Bir tek sen varsın akıllı adam. Ve bunları hemen böyle koterip halledeceksin. İş sahibi, karı sahibi, para sahibi olacaksın. Nereden çıkıyor bu ya? Hani sen hadi. kafana göre takıl, bokmak yapacaksın. Ya al böyle nasihatleri işte. <gülüyor> Sadık abim bu senin. Ağzımıza sağlık. Ben sevdim burasını ama yani siz benim pozisyonumda olsanız, benim durumda ne yaparsınız? Bilmiyorum sen ne dersin birader bu durum? Kafayı yeme, kafayı yeme. Sen kendine bak. <gülüyor> Dur ben git, geliyorum. Yani şu toplamanın nesi var yani? Niye buna bu kadar... Ne var senin halinde? Ne var? Başka iş var mı burada? Ararsan bulursun. Ya dün geldim diyorum, iki gün önce geldim. Dün hemen iş buldum yani. Başkasına yalvaracağına kendim işimi kurdum abi. Göletse parkı alacağım. parselleyeceğim, dörde böleceğim, satacağım insanlara, pakta vereceğim, para kazanacağım abi. Sh. bile toplatırsın Allah'ım. Biraz yavaş. Yani. yani. Bir parseli bana sat. Ne bak, var mı, <gülüyor> var mı? Gel konuşalım. İstediğin zaman şimdi gel konuşalım. bu şimdi. Yavaş bu, yavaş. bu şimdi, bu şimdi daha geldi. Bir iki gün oldu, bir gün oldu. Ne iki günü? Kaç üç gün önce mi geldiniz? Ne yaptınız? Oldu işte, iki üç Şimdi gün oldu. Yani bir sene kalırsa... Annem berlin... evde dır dır dır, siz burada dır dır dır, yeter be. Berlin'i satın alacak bir sene için. Sonra parselleyip satacak. Yarısını, yarısını Fransa'ya, yarısını İngiltere'ye satar. Arkadaşlar, bir vudini versene yemiş. bana abi. Yemiş. Arada bir vudini getireyim, bunlar, bunlar abi. Hayırlı Neyse, abi. çok memnun, memnun oldum. Ya çok bizim oradan, kız. zaten ben babasını tanırım. Babasının arkadaşlığım var, tabii bunu da tanıdık ama bu... Bakalım, pek adam olma niyeti yok. Hadi, hadi. Benim bir tane abimsin, hadi. sen bilirsin, seni çok seviyorum. Hadi uzatmayın, hadi, hadi. Benim artık abim be. Gel sen be. bile, sen bile abi, oynadığın filmde bile... ...para koydun adamın cebine. Yoksa var ya, orada bile gösterdiniz siz onu. Para abi, para, para. Tamam, para çalışarak olur, doğru dürüst işten olur. Yeter artık. Benim yaptığım iş iş değil sanki yani, el alemin ne yapacağım? Eyvallah abi, sağ ol be. Oh. teşekkür ediyorum oh. O nereden çıktı şimdi Hakan? İstedi verdin. E sonra bunu nasıl eve götüreceğiz? Ben nasıl gelmişsem öyle de giderim. Anne ne haber? Sen ne bağırıyordun dün akşam öyle? Anne dur ya, Dali uyanmadım, bağırma ya. Dün akşam niye bağırayım, niye kızmayayım ben ya? Ben size diyorum ki ev buldum, iş buldum diyorum. Bana ne Artis abi inanıyor, ne sen inanıyorsun çıldıracağım artık ya. Ne vardı bu kadar içecek? Zıkkım iç. Yat böyle anacığım, Artis abiyle oturunca iyi oluyor böyle, içtik içti biraz. İyi adam be, iyi adam. Nasıl da böyle koyuyor parayı adamın cebine biliyor musun? Artis abi, Artis abi. Başka <gülüyor> laf yok mu? <gülüyor> olay var yanaçım ya şu para, para para bir insanda para olması lazım. Ee? Heh, ne iyisi işte. Benim şansım yok. Şanslı adam olmuş olsaydım gösterirdim sana nasıl adam olduğumu ama nerede? Ne şansı? Önce kafa lazım sana kafa. Allah Allah ya, bağırma kız bütün komşular duyuyor. Bu kafa değil mi buradaki? He? Hem de içi dolu, dot dolu. Bir, bir sen neler var bunun içinde? Bilmem mi, babanın oğlusun, eseriklisin. Yine baban öyleydi, böyleydi ama adandı. Sana bir şey söyleyeyim mi anne? Ben artık gidiyorum, sıkıldım senden ha. Hadi git, git işine. Günaydın, ne haber? Beni unutmadın, değil mi kız? Aa, o ne biçim konuşma öyle? Seni unuturmayayım hiçbir tane? Dün nasıl geçti? Senin Artiz ev buldu mu? Artiz abi mi? Yok canım, bulacak tabii canım. Ben inanıyorum ona ya. Çok iyiydi kız, çok iyi geçti orası dün akşam. Amma da içtik be. Hepsini düşündüm biliyor musun? Hepsini düşündüm böyle ah dedim ulan. Bir olsa burada yanımda. Bir gün gidelim beraber oraya. Ay rüya gibi anlatıyorsun. Tabii ki gideriz canım. Ya şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar içtik ama ah ulan şu para yok mu be. Hep artsa büyüdü diye. Hepsini o ödedi. Bizi birlikte gittiğimiz zaman ben öderim canım. Merak etmesen, küserim bak. Öyle düşünme sakın. Kız bir de şu ev olayı var ya... artı ağabeyi bulacak ya... Sende para var mı gerçekten? Acaba bir şey yapabilir miyiz? Yaparız canım. O kadarını düşünme sen. Olmasa bile kredi çekerim. Bana verirler. Oh vallahi ama ciddi misin kız? Allah! Ula bir de diyorlar ki yok Berlinde başka güzel kız varmışmışmış da... Yokmuşmuş da bana ne ya sen varken kız? Bana ne başkasından? Allah diyorum be! Bana bak, ben şimdi gidiyorum. Biraz çalışıp para kazanayım. Tamam mı? Akşama geliyorum, oldu mu? Tamam mı? Tamam canım. Her şey çok güzel gidiyor. İyi ki döndüm buralara. Canım benim. Hadi kolay gelsin. Sana da hoşça kal. Abi merhaba. Allah Allah cemdi mi lan bu? Ne yapıyorsun lan sen? Ana sıyırmış le bu. Abi. Aa. Abi. Bunlar ne abi? Ee, burası Hollywood gibi yıldızlar sokağa oluyor hani yıldız çıkıyorlar hani hani cılar Gableymiş, hani Frank Sinatra James Dean. Ha, o sokak değil bu sokak. Bu be. yıldızları sönmüş, karabahtlı, mefta edilmiş insanların işte böyle. Ya, güzel de yapmışlar ha. Böyle bu böyle maden, bakır mı ne bu? Vay be. Demek öyle ha? Ha çakmışlar bunu. Dayanır ha bu. Öyle Vay be. işte ha ya şimdi abi şişe işte abi çok güzel fikirdi ben abi hemen başladım bugün abi iş vallahi çok iyi gidiyor abi ya ilk turu sattım böyle şimdi bu ikinci tur bir de akşama parkta var abi parti varmış oraya bir giriyorum abi topluyorum böyle sağolsun herkes destek oluyor bana abi Böyle şişirmiş olay abi. Ha. Abi. Mane. Acayip Allah. abi. Çok acayip para var bu işte abi ya. Yemiş bu. Lan yemiş. Yemiş. Yemiş bu. Lan oğlum gel. Gel şurada benim bir dostum var Cem. Gel oraya gidelim de. Teşekkür yeah. ederim. Merhaba Türk müsünüz? Ya ben de Türküm. Sağ olsun arkadaşlar, olsun. Sizi de mi yok arkadaşlar? Eyvallah, sağ olun sağ ol. Hello. Sie sind müde. Ja, bin müde und müde. Soll ich Ihnen helfen? Ach, Komm, ich helfe Ihnen, Masoja. Und wie war es bei Ihnen so heute? Gut, ja. Schön, schön. Ja, ja, okay, ich bin zufrieden. Ich konnte ein bisschen länger sein, aber. Merhaba. Selam. Amca bak nasıl değiştirebiliyorum biliyor musun? Fıstık gibi. Eyvallah. Ne haber güzelim? Merhaba Cem. Kız ısınıyorum artık Berlin'e ısınıyorum biliyor musun? Sen, ben Berlin ne kadar güzel ya. Çok mutluyum biliyor musun? Sahi ya, her şey ne kadar çok güzel değil mi? Evet, evet. Gündüzleri çok iyi de, geceleri böyle. Aklıma geliyorsun bir evimiz olsa. Ya yapma öyle, fena oluyorum. Fena, ben de fena oluyorum kız. Ol işte böyle, sen ol fena. Ne olacak ki olsam fena? Olsan böyle, sen fena. He, fena olmanın nesi fena kız? Sen olunca böyle fena. Canım feda. Olsun sana kız. Ya ne bileyim kötü oluyorum işte. Hem ne güzel okudun öyle. Ben okurum. Dedim ya kız sen çok güzelsin. Gel buraya. Çöz. Tamam canım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl vuruyorsun beni anacığım? Sen nereye, nereye gidiyorsun? Bizim artist ağabeyle buluşacağım? Hep artist abi, artist abi dün beraberdin. Dün yine içtim. Sen içmeye gidiyorsun. Hayır ev, ev meselesi hayatım. var. Hep ev mesele beni kandırıyorsun. İnanmıyorum sana. Hocam, Sen içki içmeye yok. gidiyorsun. Hmm, Yeter artık. tatlı anam. Bu son defa kapıyı açmam. Almam seni eve. Senin kızman bile tatlı be. Aycım nasıl gidiyor şişe toplama? İyi gidiyor, iyi gidiyor da. Nerede benim artist abim? Gel otur, gel. Otor şimdi. Orada orada gidelim. Gelecek, gelecek biraz daha. Öyle Geriz mi? O zaman otur, gel, gel otur. Eyvallah, çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Zahmet oluyor. Zahmet oluyor ama. Kusura bakma abi ya. Rikaeleri var. Sen ne güzel adamsın ya. abi. Geldin mi sen? Artist abi, ne haber ya? Nasılsın? Hadi otur, otur. Eyvallah. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Nuri, dün gece bahsetti Şişeci bu mu? Sağ ol. He? Efendim merhabalar abi. Abi işleri iyi gidiyor abi. Çok iyi güzel. gidiyor abi. Dün gece var ya dün böyle nasıl bir parti vardı abi. Topladım topladım sattım topladım sattım. Abi Hala ya abi. bırakmayacak mı? Abi o kız var ya bana kredi devirecek. En güzel böyle iş yapacağım abi ya ondan sonra. Ya bırak, bırak şu gırları, bırak şu gırgırları, bırak şu kızı. Yazık değil mi kıza be kardeşim? Bu kızla oynamayacaksın. Delikanlılığa yakışır mı bu kızla oynamak? Bırak benim içkimi, Hakan şuna bir bira verdi. İçeceğini bilmiyor musun sen başkasının bardağını alıyorsun? Pardon abi, ne yapayım yani? Neyse de abi, abi kız... Ya. Kız abi kız. Hı. Güzel kız abi ben kararımı verdim galiba. Parası da var ya ağabey, aslında güzelliği müzelliği bin için gelir. Eyvallah, Sağ teşekkürler abi. birader. Arkadaşlar sağlığınıza, iyi akşamlar. Sevdim sizi, güzel insanlara benziyorsunuz. Kim abi bu hatun benim? Parası var mı? Bak şimdi, sen beni deli mi edeceksin ya? Ben diyorum bırak bu işleri, sen hala benim yanımdaki insana başlıyorsun. Ben içerim abi. Öyle dediğin gibi kolay mı? Kolay mı? Para kazanmak kolay değil oğlum. Onu yaratmak lazım. Ne ya? Bir görün nasıl yaratılıyor. Çiçe toplamak ne? Her gün toplarım ben Allah'ıma. Ben oynuyorum abi, doğru, haklısın. Oynuyorum, okuza karşı da oynuyorum. Ben yeter ki ulaşayım abi. Para ma, para, para ma. Ay yanlışsınız lan, hiçbir anlamıyorsunuz ya. Geldiyse başım onundan geldi. Yani başka düşüneceğin hiçbir şey yok. Para, para, para. Başka hiçbir şey yok. Hakan abi, çok teşekkürler abi bu akşam için. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben bu artist abimi her zaman dinlemişimdir. Artist artist artist. Bana takmış artistlere. Bana duymuz sömürüs yapıyor. Baksana pozlarıyla geliyor. Hala artistlikten bahsediyor. Artist değil, tarihe karıştığını bile bilmiyor. Bak gene sigara mı aldı, bak görüyorsun. Alo. ...biz buraya üstüne geldik. Ne güzel sohbet etmeye geldik o güzel ama kurtarmak kolay değil tamam para kazanmak zor onu biliyoruz hepimizin <gülüyor> problemi aynı Pardon senin sigaran değil mi abi alışkanlık abi ne yapıyorsun ya Oh yarasın ben gidiyorum abi hadi güle, güle. Osman abi çok memnun oldum seni tanıdığıma. Allah canım alsın, sevdim seni. Sen ne güzel bir şey, adamsın bir şeyler, lan. Bütün şeyleri <gülüyor> de biriktiriyorum abi. Oh evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakan. <gülüyor> alo. Kardeşim, seni ben <gülüyor> görmüştüm ta seneler önce. Bir hafta, bir hafta, bir hafta. Seni tanıyoruz Güzel inşallah. Şunu da alayım ben. Bu da benim biram. Hadi selam söyle annene de. No, Sağol abi. abi. Hadi. Hadi. sen Hadi. beni ya. seviyorsun değil mi abi? Seviyorum tamam. Bak ben de seni Aa. çok seviyorum abi. Aa. Ama nasıl yakaladım abi böyle? He? İnkar edemesin artık. Bak Ay burada, burada. Burada. burada. <gülüyor> i̇yi abi. akşamlar. Benim abiler, iyi geceler abi. Hepiniz Hallo, Ulla, hallo, Ein Bier? Ja, sofort. So 80 Cent, bitte. Habe ich auch nicht so. Ey, willst mich verarschen, oder was, Mann? Mann ey. Ey, jeden Tag der gleiche Scheiß, Mann, verpiss dich, Mann! Ich hab doch auch zu spinnen, Ist ja nur ein Kaffee, oder? Was, was willst du? Was? Jünger Mann, ich möchte mein Bier bezahlen. Und sein Kaffee auch. Ja, das geht, das ist okay. So, bitte. bitte. Dankşûn. Alo, alo, las sein geld bütüza. Ja, ya, kein Problem. sein okay. geld? Okay. Bak birader. Yaşamak bir ağaç gibi tek vöhür ve bir orman gibi kardeşçesine, he? Ya. Ja. Okay, Okey, schön. İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin. Şun anlost. Komal ta, kom Lass uns woanders trinken. Yazsa kalmamış artık Ayıptır yaptığın Yazıklar olsun sana Utan artık Bir Günaydın dedim sana be İyi günler Git cehenneme kadar yolun var Ortak abi, paramı almaya geldim ortak abim. Hayır, hayır, abi yok. benim para han. Başka zaman. bugün günüm değil hadi. Hemi ortaktık orta abi. Tamam ortakız başka zaman. hadi git hadi hadi. Ben yarına yine hadi. geleyim mi abi? Hadi hoşça kal hadi. Eyvallah, sen beni hoşça seviyorsun hoşça kal, ama kal, değil mi abi ya? Abi. Ya her gün bir sigara vereceğim ben sana. Sen bana şimdi bugün sigara vermiyor musun? Vermiyorum ben ya. Git ya başımdan Allah'ın delisi her gün seni ne uğraşacağım? Senin alacağın olsun. Olsun. Şey tamam abi ya. Bana bir sigara versin Hay abi. ya. Abi o zaman sende para da vardır abi. Para ver. deli misin nesin git ya. Abi, wie los zum Abi. Hallo, grüner Laden hier. Sie geben mir eine Zigarette, ne? Zigarette? Ja. Nein. Nein. hab keine. Ah, viel du. Merhaba abi, kolay gelsin. Merhaba canım. Abi sen ne güzel adamsın böyle ya. Teşekkür ederim canım. Abi bana bir lahmacun versene abi. Param var mı canım? Abi param yok ama ben şişe topluyorum, satarım, veririm abi yani. Olmaz abi. İlk önce şişeleri bir gönder, sat, bundan sonra gelir. Niye abi ne var yani eni boy bir lahmacun ya? Yok canım parasız olmuyor. Zor sana mı azıyo Günde kaç kişi geliyor biliyor musun? Kolay gelsin abi. Hey Ne bu bakışlar böyle? Ne haber? Bakıyorum gelmemiş seninkisi hala. Onu kıskanmaktan hala vazgeçmedim. Sen bırak onu kız. Sen benim olacaksın tamam mı? Benim. O beni çok seviyor ama. Hep öyle derler. Hep öyle derler. Ha? Gir bakayım içeriye. Gir içeriye Gel buraya. <Gülüyor> Dein Kopf ist verwirrt. Hadi, ruh dich aus. Und wenn du aufstehst, geh weiter und hör auf dein Herz. Kolay gelsin. Aa, Cem. Buyur sana aldım. Teşekkür ederim. Ne güzel. Olanlar oldu. Değil mi? Ama aslında hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Yalandı hepsi be. Oyundu hepsi. Bırakıyorum ama artık. Ne oyunu ya? Birbirimizi aldatmayalım ee, Sen de farkına varmadın mı? Ama bırakıyorum artık bu oyunu ben Sen de biliyorsun artık birbirimizi kandırmayalım Şu ana kadar aramızda olanların hepsini oynadım sana karşı Ya ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ne oyunu? Bak fena oluyorum bak Fena Olsan sen fena Olmaz mıyım ben fena? Ah bir olsam ki fena Benden yar olmaz sana Yeter artık bırakıyorum Ya yapma Cem ne diyorsun ya Hem ne güzel okudun öyle Şiir gibi Yalan mıydı bunlar şimdi Sen var ya kız Çok güzel bir kızsın biliyor musun Bütün bu şiirleri hep sana yazıyorum Ama şu ev iş, Para Yok yapamayacağım artık Ya ne diyorsun Cem ya ne oldu? Sebebi bensem. Söyle. Efendim. Memnun oldum sizi gördüğüme. Geçen günler sizi burada görmüştüm. Yok. Karıştırıyorum bunları. Yapmayacağım böyle şeyleri artık. Kusura bakma. Ben gidiyorum artık. Ben var ya. Ancak kendime yanarım. Başka da hiçbir bok olmaz benden. Anlıyor musun? Ben gidiyorum artık. Eyvallah. Cem nereye? Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun?